bir video. Ve ilk defa gitar kursuna gidince ben <gülüyor> gitarımı her yerde gözünüzü sokmaktan bakmıyorum. Çünkü hem rengi olsun hem böyle sesi olsun böyle çalmak klasik gitar böyle çok hoşuma gidiyor ya. Çok güzel notalar falan acıtımlar çıkıyor arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu yüzden bugün sizinle bu şekilde trafik edeceğiz. Aşkım. Aşkım. Aşkım, aşkım Aşkım Aşkım Şöyle Koyayım Başucumda Kalsın Bunu da Şöyle Koyayım Böyle Yan Yana Düşme Arkadaşlar Bugünkü Videomda Sizinle Beraber Sohbet Edeceğiz Yani Ne tarz Sohbet Edeceğiz Bilmiyorum Şerefsizliklerden bir Bahsetsek Hassas kalbime kadar pisliklerden mi bahsetsek çok hassas kalbim arkadaşlar kalbim dayanmıyor <gülüyor> şöyle anlatayım yani bana çok fazla kötü yorum geliyor ya videomun altına danş ettikçe bitirden dökülüyor demişler nereden biliyorsun kuaförüm sen misin <gülüyor> efendim teyze Artık çocuk, hep çocuk. Ha iyi, tamamsa. Tamam, sağ tamam hadi bye, bye bye bye. Tamam işte arkadaşlar bu şekilde. Bir şey demeden bu şekilde diyene ne bileyim yani. Siz de öyle oluyor mu ya böyle? Yorumda belirtin. İlk defa bir şey alınca mesela böyle başucu. Ya ilk defa almadım. Geç de Temmuz'da aldım ve 3-4 ay falan oluyor gitarımı alalı. Ama çok seviyorum. Kullanıyorum. Arkadaşım şey demişti bana bunun git koyarsın bir köşe öyle durur. Eskir falan demişti. Ama hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Kendimden biliyorum. Hiç öyle olmuyor. Umarım ışık güzeldir arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Kırpacağım bu kısmı. Böyle daha mı aydınlık oldu ya? Bilmiyorum işte. Umarım aydınlıktır arkadaşlar. <gülüyor> Annem bana kelebek yaptı. <gülüyor> Arkadaşlar ya. İnsanlar hep bana kötü yorum yazıyor. Yok işte daha ettirici bitlerin dökülüyor diyorlar. Yok işte bayımın bunları takıyorum yum? Tabii ki takmıyorum. Hı, hmm. takmalı mıyım size Takmıyorum. Siz de böyle bir şey alınca yeni başucunuza koysanız geliyorum arkadaşlar. Memşek adı gördüğünüz gibi koyuyorum. Böyle. Biraz yorum okuyacağım. Belki yorumlar okurken bir sohbet konusu aklıma gelir diye umut ediyorum. Ve bu videoyu da bugün akşama koymak istiyorum. Çünkü önceki videomu da ayın 1'ine koydum. Konser videomu ayın 1'ine koydum. Bu videomu da bu akşama koymak istiyorum. Bu şekilde. Ama internetim aç kaldı işte. Yüklenir akşama kadar bilmiyorum. Hımm. son şey diyordum ben. Nereden biliyorsun sen benim kuaförün müsün diyordum bir yok arkadaşlar. Sadece kış gelince ben saçımın uçlarındaki kırıkları aldırıyorum, kestiriyorum veya kendim kesiyorum. Çünkü kışın saçı bakmak böyle bak olsun, yıkamak olsun bakın mı daha zor. Ve böyle saçı yılda bir defa yani kış gelince, kestirince saç daha sağlıklı oluyor. Ve yazan kadar da benim saçım çok hızlı uzadığı için kesiyorum yani saçımı. Yaza kadar benim saçım çok hızlı uzadığı için uzuyor yani. Bu yüzden saçımı kesiyorum. Bu kadarlı. Ben çok hassas kabliyim arkadaşlar ben. Bizlisi şey demiş. Allah'ım cidden gözlerim kanadı ya. Bırak bu işi YouTube'uk Yanlış kullanan kişiler kesinlikle kanal açmamalı. Sen de bizim mutlu edip kanalını kapat. dersin hanımefendi. Emredersin. Hatta dağ evine yerleşeyim. Böyle daha sizden uzakta böyle bir tane dağ evine yerleşeyim. Böyle insanlardan kendimi soyutlayayım. Yani beni unutun gidilsiz ya. Allah Allah. Çok saçmalıyorlar bazen. Allah Allah. Böyle insanlar İnsanı hayattan soğutuyor. Çok şükür ben ben şu anda neye şükür ediyorum? Sizin gibi kalp kıran bir insan olmadığım için yani elalimi çekememez bir insan olmadığım için halime şükür ediyorum arkadaşlar. İyi ki kuduruk birisi değilim yani. Sizin gibi insanlık çekememezlik yapmıyorum. Daha böyle bir şeyler videolar çekince falan böyle kendisini geliştirmeye başlayınca böyle mesela şöyle anlatayım ilk videom ve şu andaki videom aralarında bence çok fark var. Ve bir insan böyle görünce ilk videosu ve sonraki videolarını baya ilerleme kaydetmiş diye seviniyorum onun adına. Ama siz böyle video çektikçe ben çekemiyorsunuz beni. Beni çekemiyorlar beni kıskanıyorlar. Ben mesela sevinirimler işte ne güzel videolar çekmiş 2000 aboneyi geçmiş falan diye sevinirim o videoyu paylaşan kişi adına sevinirim. Çünkü onun iyiliğin işte. Ama siz çekemiyorsunuz ve hep benim ayağımı kaydırmaya çalışıyorsunuz. Yani şöyle... kötü diyorsunuz ya? Nasıl mutluysam öyle davranayım? Bırakın ya Arkadaşlar bir de ben TikTok'ta 100 bin olacak buluşma yapacaktım. 100 bin geçti bir hesabım ama buluşacak insan yok. <gülüyor> yani buluşamıyorum arkadaşlar. Kimse buluşmak istemiyor. Denizli'de yaşıyorum ve Denizli'de de buluşacak insan yok. <gülüyor> Bundan dolayı buluşma yapamıyorum. Ben, birisi buluşma hayali demiş herhalde buluşma hayalde Tabii bunun amacı farklı bunu boşverin arkadaşlar bunun amacı farklı ama ben hayran buluşması yapacaktım tiktokta bin olunca 100.000 geçtim yani bir arada geçmiştim ama yeniden düştü düştü şu an ve 100.000 önce fan buluşması yapacaktım yani hayran buluşması ama olmadı videolarım izlenmiyordu ikinci gün ben demiş mi yani mi ben demek bunu biliyorum arkadaşlar zaten böyle olmuyor mu böyle işlemiyor mu yani bakıyorsunuz işte hangi videonun tutulmuş hangi videonun çok izlenmiş ve o videoyu yani böyle en çekiyorsun birincisini çekiyorsun ikincisini çekiyorsun üçüncüsünü çekiyorsun yani hangi video tutulduysa ondan çekiyorsun ben ondan çektim Allah Allah Türk yaptım seviyorum Türk yapmasını. Ay bu de şöyle bir kitle var beni hayattan bezdire. Ha. Şey diyorlar böyle bir tane Türk yapan kız var yani. Ya ona özeniyorsun. Onun gibi yapamıyorsun. Çünkü onun götü büyük. Benim götüm küçük. Ve ben ona özenmiyorum. Tek twerk yapan o kız da o değil. Ben Rus bir tane kız vardı. Bir onun videolarını izliyordum. Ve onu severek takip ediyordum. Yani ben kimse özenmiyorum. Ben Ayşen Çelik'im. O kız başka bir kız. Ve ben kimse özenmiyorum. Tamam işte arkadaşlar bu şekilde. Durun bir dakika durun. Durun bir dakika bekleyin. Bekle, bekle. Şöyle yapalım biraz daha. Şurada. Ay aynen şöyle daha güzel oldu bence. İşte birisi de ikincisi ikinci sıradasın demiş. Bu da benim popamın küçüklüğünden kaynaklı. Büyütemiyorum. <gülüyor> Büyütmek istemiyorum zaten. Zayıf olan insanların poposu genelde küçük oluyor. Beli ince oluyor. Ve ben biliyorum Bu halimi çok seviyorum arkadaşlar. Senin durumun hiç iyi görmüyorum. Akıllı belki kızsın falan demiş. Çok akıllıyımdır. Ben üniversite mezunuyum. Ön Önlisans okudum iki yıllık. Hmm. İki yıllık yetti bana maşallah. Çok bile gel böyle. Çok uzun sürdü o yıllar. Sen manyak yak bir şeysin. Maniyim, deliyim, çılgınım, kraliziyim, perfectim, mükemmelim, özgüvenliyim. Sizin gibi çekememmez. Kuduruk. Kötü, katli, insanları eleştiren, kibirli, bencil olmaktan iyidir arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Ben. Bence çok iyi anlattım. Arkadaşlar. Onun ne? annen çok tatlı. Tabii ki de ekimin annesi benim annem. Beni doğulan kadın. Tabii ki de tatlı olacak arkadaşlar. Ben ona çekmişim. O benim annem. Tamam mı? Herhalde tatlı olacak. <gülüyor> tamam mı? Bu videonun başlığını... Dünya hassas kahveler için bir cehennemdir koymak istiyorum. Aslında full bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Allah ne konuşabilirim bilmiyorum. Belki ileride konuşacak konu bulurum ve bir sürü konu konuşurum. Yorumda beledin arkadaşlar hangi konularda konuşmamı istiyorsanız lütfen. İleride şu an hmm, nam nam nam. Hayat Bayramı Asya şarkısında çalışıyorum. Yani gitar kursuna ilk bunu öğretiyorlar ve Belki böyle çalıştıktan sonra falan iyice çalabileceğimi düşündükten sonra yani iyice çaldıktan sonra size youtube videosu çekerim hayat bayramı olsa çarpıştığını söylerim arkadaşlar hiç böyle olmaz Çünkü gitar çalmasını seviyorum bir de becerebilsem böyle olsun Ne Elalim kilotla twerk kilotla twerk deyip duymuş ya Bana ben yedir çektim izle Kilotla twerk yapanı izle git korkuna yaz kilotla twerk yaz çıkanı izle Benden ne istiyorsun benden ne istiyorsun benden ne istiyon siz Allah'ım manyakma da nedir? Yerim seni ya. Sen deli ediyorsun beni. Sonra arkadaşlar arkadaşlar diyorum siz. Sonra size arkadaşlar arkadaşlar diyorum. Ve birisi çok arkadaşlar diyorsun. Dikkat et Ben de sizinle bu şekilde anlaşıyorum. Yani size bu şekilde deme hoşuma gidiyor. Bebeklerim diyorum arkadaşlarım diyorum her şeyi diyorum. Sohbet etmesini çok seviyorum arkadaşlar. Çenem düşüyor ama konu bulamıyorum. <gülüyor> arkadaşlar ya. Bir tane yazı okumuştum. Şey diyordu. Acaba dünyadaki oksijen insanı 80-90 yılda öldüren bir zehir mi diyordu. Ve bu bana çok mantıklı geldi. Yani başka bir diyarda, başka bir gezegende daha uzun süre yaşayabiliriz. Ama dünyadaki yani şu anda yaşadığımız bu evrende bu gezegendeki oksijen diyoruz biz buna. Hava yani. Bizi 80-90 yılda falan mı öldürüyor yani 70 yıl, 80-90 yıl yani 100 yıl yaşayan pek olmuyor ama de mi öldürüyor diyordu Ve bu bana çok mantıklı geldi. Acaba böyle mi? Yani farklı bir gezegende daha uzun süre yaşayabilir miyiz? Sonra arkadaşlar mesela İnsanlar kötü kötü şeyler yaşayıp duruyor ya ne kadar pesat, pislik insan var ya. Ben sizin için çok temizdim. Tamam mı? Ben sizin kadar kötü düşünemiyorum. Şu ana kadar kimseye uğraşmadı. Ben, ben 10-11 yaşlarında Zeyker fan hesabı açan bir insanım. Zeynep Kerem Güneş'i beklerken. Güneş'i beklerken miydi? Güneş'in kızları mıydı? Öyle bir tane dizide Zeyker vardı. Zeynep ve Kerem. sayal Koleji'nde okuyor <gülüyor> yani ben onun fan hesabı açan bir insanım arkadaşlar küçükken fan hesabı açmıştım sadece onlara onun ise pek fan hesabı açmamıştım ve sayfa yönetiyordum arkadaşlar Zeynep Kerem'in editlerini falan yapıyordum böyle sayfada fotoğraflarını paylaşıyordum onun hayranıydım ben siz, benden size hiçbir kötülük gelmez arkadaşlar ne yaparsam kendime yapıyorum zaten ne yaparsam hep kendime yapıyorum arkadaşlar ne paylaşıyorsunuz konuşuyorsam hep kendime paylaşıyorum ne söylüyorsam kendim söylüyorum kendime söylüyorum kendimden arkada konuşuyorum arkadaşlar ondan sonra mesela bu konuda o o kadar fazla şey var ki insanların kötü yorumları hakaretleri dışlamaları zorbalıkları falan hakkında takmayın arkadaşlar takmayın duymayın duymamaylıktan gelin ben bu konularda şöyle düşünüyorum sevmiyor kıskanıyor kendisi yapamıyor ben yaptığım için beni sevmiyor özgüvensiz o ben çok özgüvenli olduğum için yapıyorum ki ona bazı şeyler koyuyor demek ki ben özgüvenliyim özgüvensiz falan diye düşünüyorum ve benim seviniyorum yani daha böyle kötü şeyler yazdıkları zaman yani benim bakış açım bu şekilde siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama siz de böyle bakarsanız iyi olabilir bence yani benim düşündüğüm gibi. Yoksa bu sizin hayatınız yani. Başkanınla sizi karışmak gibi bir lüksü yok ki. Karışması çok saçma. Ve sizi karışıyor diye de sosyal bırakmak falan çok saçma. Gereksiz. Yapmayın böyle şeyler. Benim sosyal medyada olacağım arkadaş. Beni her yere, beni her yere görebilirsiniz. Yani depresyonda girip de bir an daha karar vermezsem. Anlam çok fazla koymuş. Hepsini yemeyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar küçükken zorbalığa uğrayan veya küçükken çok sessiz olan insanlar ileride biraz göz önünde olmayı isteyen insanlarmış. Bunu bir yerde okumuştum. Veya bir takipçi mi ne söylemişti? Öyle hatırlıyorum. Ben küçükken çok sessizdim arkadaşlar. Okulda hiç kimseyle konuşmazdım. Çünkü hep kavga edecek gibi falan aklıma gelirdi ve kavga etmeyi sevmezdim. Bunlar dolayı kimseyle konuşmazdım. Ama şimdi bir sürü düşmanım var. Yani eski sevgili tarifim olsun. Yani konuşuyorum konuşuyorum. Bir sürü sonra düşmanım oluyor arkadaşlar ya. Şimdi de çeneme tutamıyorum. Bu da sosyal medya çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bir mesaj atman bile aranızı bozabilir. Bir mesaj atmak bile, bir mesajla bile haberleşebilirsin. Yani bir mesaj atıyorsun mesela, hemen yani düşüyorsun, kaldı ediyorsun, ayrılıyorsun, tartışıyorsun, kaldı ediyorsun, aram bozuluyor bu şekilde. Dünya hassas kalplerin için bir cehennem arkadaşlar. Bunu biliyorum. Yani cehennem dediğim şu, kötü bir yer. Çünkü insanlar kötü maalesef. Anlaşamıyorsun, anlaşılamıyorsun, anlamıyor seni kimse. Bundan dolayı seni anlamayan insanlar da seni, senin üstünde başka kuruyor. Seni kötü zorluyor yani yapma, etme, tutma diye gitmek istediğin yoldan seni geri çeviriyor. Ama sen iyi ve kötü ayırt edebilecek yaşlısın ve bırak akışına bırak yani ki ben belki bazı hatalarımı gönderten sonra geri döneceğim. Yani akıl vermek iyi bir şey yani böyle iyi, iyi, doğru, yanlışı göstermek. Ama bunu kötü kötü söylüyorlar, mesaj atıyorlar, yorum yazıyorlar. Ben buna, buna karşıyım. Çok saçma ya. Bir de insan intihata falan sürükleyenler var işte. Öl sen, geber, geber git, pislik, bilmem ne. Ben şu anda fazla ünlü değilim. Ama ünlü olanlar var. Mesela benim takip ettiğim falan böyle. Oturursun şey de Onları çok seviyorum. Baya değişti. Yani çok havalandı ya. Falan. Bunları bipleyeceğim arkadaşlar. İsimlerini geçirmek istemiyorum. Ağzımı okuyun. Baya havalandılar yani. Bundan dolayı umarım ben havalanmam. Ve böyle her zamanki gibi samimiyetime kururum. Ama mesela bir ne çok fazla mesaj geliyor. Yok işte burnun çok kötü. Yok dudağın çok kötü. Ve bu mesajlar gelince insan her tarafını yaptırmak istiyor. Ve böyle olunca insan doğallığını koruyamıyor. Doğal olamıyor yani. Her tarafını yaptırınca tabii yapmacık oluyor. Estetik güzel oluyor. Bu sefer de onunla estetik güzeli diye dalga geçiyorlar. İnsanlar böyle arkadaşlar. kimseyi yaranamıyorsun. Onun için nasıl istiyorsan öyle yap. Mesela ben şu anda hiçbir şey yaptırmak istemiyorum yüzüme. Ama tabi bu akışına bırakınca da yani gelecekte ne olacağı hiç belli olmaz. Bunun için hiç belli olmaz yani. Ama insanlar sözünü takmamayı, dinlememeyi öğrenmeliyiz bence. Yani kendi hayatımız bu arkadaşlarımız için yaşamasını bilmeliyiz ve kimsenin sözünü takmayın arkadaşlar. <gülüyor> Buram dinliyor. <gülüyor> Arkadaşlar ondan sonracığım Ne diyebilirim başka? Bu şekildeydi arkadaşlar videom. Bu şekildeydi arkadaşlar videom. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Ama arkadaşlar like atın bir videomu beğendiyseniz beğenmediyseniz de dislike atın. Bunu hiç bir videomda söylemiyordum. Direkt like atın diyordum. Ama like veya dislike bunlar sizin kararınız. Atabilirsiniz tabii ki de. Ama yorumlarda sadece saygılı olmanız istiyorum. Yani kötü yorum diye, diye bir şey yazın. Yani kendi düşüncenizi yazabilirsiniz. Tavsiye verebilirsiniz. Ama hakaret etmeyin yani. Zorbalık yapmayın. Bu şekildeydi arkadaşlar. video Umarım beğendiyseniz bir videodur. Sizi seviyorum arkadaşlar. bay bay